Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Öztürk. Bugün sizlerle beraber Redmi Note serisinin en güçlü modellerinden biri olan Redmi Note 11 Pro 5G modelini inceleyeceğiz. <gülüyor> Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda seriye ait birçok model Türkiye giriş yaptı. Redmi Note 11s, Redmi Note 11, 11 Pro 4G versiyonu ki onu önümüzdeki günlerde Beyza inceleyecek. Aynı zamanda bu modelin 5G versiyonu da ofisimize geldi. Cihazın ilk olarak tasarım detaylarını incelediğimizde arka tarafına baktığımızda üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Burada ana kameranın 108 megapiksel çözümle sahip olduğuna dair bir ibare de bulunuyor. Aynı zamanda bu kamera kurulumunun altında ise bir tane LED flash'ımız var. Cihazın sağ ve soluna baktığımızda sağ tarafında ses açma kısma tuşu ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Aynı zamanda bu parmak izi okuyucu sensörün kilit tuşu olduğunu da belirtelim. Alt tarafında hoparlör Type-C girişi ve sim kart girişi bulunurken üst tarafında da bir hoparlör daha bulunuyor. Yani çift hoparlör stereo bir model olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle yeni nesil akıllı telefonlarda jack girişine yer verilmiyordu. Fakat Redmi 11 Pro 5G modelinde üst tarafta hem hoparlöre yer vermiş hem jack girişi var. Aynı zamanda kızıl ötesi sensöründe bizleri karşıladığını söyleyelim. Genel olarak cihazın tasarımını incelediğimizde diğer Redmi Note 11 serisi modellerine benzer bir tasarım anlayışının olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu Redmi Note 11 Pro 5G'de serinin en güçlü olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde henüz 5G desteği yok fakat geleceğe yatırım olarak görüyorsanız hem de uygun fiyatlı bir telefon arayışı içerisindesiniz ve bu telefonun 5G desteği olmasını istiyorsanız bence alınabilecek en mantıklı modeller arasında yer alıyor peki Redmi Note 11 Pro 5G bizlere neler sunuyor isterseniz bir özelliklerine bakalım şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz Redmi Note 11 Pro modeli 6.67 inçlik AMOLED bir ekran ile bizleri karşılıyor bu ekranın 120 Hz tazeleme oranına sahip olduğunu söyleyelim Aynı zamanda işlemci tarafına baktığımızda ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yongası mevcut. Aynı zamanda bu yonga seti 8 GB RAM ile de destekleniyor. Depolama tarafına baktığımızda ise 128 GB'lık depolama seçeneğinin olduğunu belirtelim. Bize gelen sürüm 128 GB'lık, tabii piyasada 64 GB'lık versiyonlarının da olduğunu söyleyelim. Şimdi Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yonga seti tabii ki bir amiral gemisi işlemcisi değil. Fakat genellikle orta segment akıllı telefonlarda sunulan işlemcileri baz aldığımızda rakiplerine göre biraz daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Zaten oyun tarafında da hiçbir şekilde bizlere sıkıntı çıkartmayan bir telefon. Çünkü biz bu telefonla PUBG oynadık. Ve yarım saat, bir saat kadar oynadığımız halde hiçbir şekilde bir ısınma söz konusu olmadı. Aynı zamanda donma sorunlarıyla da hiçbir şekilde karşılaşmadık. Oyun testinden bahsetmişken bu telefonun bir de pil ömrünü merak ediyor olabilirsiniz. 5000 mAh'lik bir pil var arkadaşlar bu telefonun üzerinde. Pil ömrünün... Orta segment telefonlara göre biraz daha uzun ömürlü olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki aynı zamanda bu telefonla beraber 67W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu da zaten en önemli avantajlarından bir tanesi. Diyelim mesela bir aceleniz var. 5-10 dakika şarj etmeniz gerekiyor telefonu ve hiçbir sıkıntı olmadan 5-10 dakikalık şarj ile tüm gün kullanabilecek kadar bir kapasite elde edebiliyorsunuz. Redmi Note 11 Pro 5G modeli sayesinde. Kamera tarafından zaten biraz bahsetmiştik. Biraz daha detaylı inceleyelim isterseniz. 108 megapiksellik ana kameranın olduğunu söylemiştik. Bu kamera F1.89 diyafram aralığına sahip ve bu kamera ile çekilen videolar 30 fps değerinde. İkinci arka kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. Bu kamera 118 derecelik geniş açı sunuyor. 3. kameraya baktığımızda ise makro lensin olduğunu söyleyebiliriz. Ön tarafına baktığımızda ise 16 megapiksel'lik bir kamera bizleri karşılıyor. Tabii ki bunlar kağıt üstündeki veriler. Yani 108 megapiksel dedim ama hani dışarıdan duyan çok iyi bir kameraymış zannedebilir veya 12 megapiksel'lik bir lensi çok kötü lens zannedebilirsiniz. Önemli olan bu telefonun bizlere sergilediği performans. İsterseniz Redmi Note 11 Pro 5G modeliyle çektiğimiz fotoğraf ve videolara bir göz atalım. Ondan sonra incelememizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda sesimi Redmi Note 11 Pro 5G modelinden duymaktasınız. Diğer ön kameralara göre biraz yakın gibi geldi bana. Ses performansım da bu şekilde. Onun dışında 1080p 30 kare çekim yaptığında belirtelim. İsterseniz bir de arka kameraya bakalım. Evet şu anda da Redmi Note 11 Pro 5G modelinin arka kamerasından görmektesiniz. Şu anda yürüyerek video çektim belirtti. Bir bakalım kediye. Gel, sus, sus. Bunun dışında zoom performansını da şu şekilde test edelim. Arka kamerası da yine 1080p 30 kare çekiyor. Genel olarak titreme olsa da yüksek ışıkta iyi bir video performansı sunduğunu söyleyebiliriz. Şu anda da Redmi Note 11 Pro 5G modelinin geniş açılı kamerasını görmektesiniz. Video esnasında kameralar arasına geçiş yapılmıyor. Yani şöyle zoom yapmayı denediğim zaman dijital bir zoom yapıyor ve bu zoom geniş açılı kameradan oluyor. Yani ana kameraya hiçbir şekilde geri dönüş olmuyor. En geniş aldığımızda da ise ortam bu şekilde. Genel olarak fotoğrafları incelediğimizde Yüksek ışıkta performansının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama video tarafında işler sarpa sarmaya başlıyor. Çünkü video ve fotoğraf tarafında düşük ışıkta gran ortaya çıkıyor. Ve bu da hiç istemediğimiz bir şey tabii bir fotoğraf veya video için. Bu yüzden yüksek ışıkta bekleneni karşılıyor. Fakat düşük ışık performansı için bu modeli tercih edecekseniz farklı modellere de bakmanızı öneririz. Şimdi bir de video tarafından bahsedeceğim. Her ne kadar yüksek ışıkta... Beklenen performansı verdiğini söylesek de bu fiyat aralığına satılan bir telefonun hem ön hem arka kamerada 30 kare video çekmesi önemli bir dezavantaj. Neden diye soracak olursanız çünkü artık giriş orta segment olarak karşımıza çıkan modellerde bile 60 fps çekim yapan kameralar karşımıza çıkıyor. Fakat Redmi Note 11 serisinin en üst modeli en güçlüsü olarak tanıttığı 11 Pro modelinde ve bunun 5G versiyonunda 30 fps Video çeken bir kamera sunması bence biraz dezavantaj. Ama tabii ki yine de kamera lensinin 30 fps olmasına rağmen akıcı olduğunu da belirtelim. Bu arada şunu da unutmadan belirtelim arkadaşlar. Bu telefonda IPX3 sertifikası bulunuyor. Yani suya ve toza karşı bir dayanıklılığı var. Tabii ki bu su geçirmiyor anlamına gelmiyor. Sadece sıçramalara karşı bir dayanıklılığın olduğunu belirtelim. Evet, gelelim Redmi Note 11 Pro 5G modelinin fiyatına. Şimdi e, bildiğiniz üzere Redmi Note 11 serisi yeni yeni ülkemize gelmeye başladı. E, aynı zamanda şimdi seriye bir de 5G destekli model olduğu için henüz fiyatı belli değil. Fakat 11 Pro modelinin 4G versiyonu şu anda resmi olarak satışta. Yani Xiaomi Türkiye olarak ortalama 7000-7200 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyelim. Yani tabii farklı satıcılara göre değişiyor. 8000 liraya kadar çıkıyor. Hani biraz daha ülkemizdeki stokları arttıkça artık fiyat aralığı daha da düşecektir. O makas biraz daha düşecektir. Ama 5G tarafına baktığımızda yani Redmi Note 11 Pro 5G modeline baktığımız zaman henüz bir fiyat bilgisiyle karşılaşmıyoruz. Bu telefonun da önümüzdeki günlerde fiyatı belli olacaktır. Fakat şimdi 4G versiyonuna göre bir düşündüğümüz zaman 4G versiyonu 7000-7200 TL arasındaydı. Hani aynı modelin 5G'sini alabilmek için ne kadarlık bir ücret daha ödersiniz biraz da bunu tartışmak lazım. Çünkü iki cihaz arasında çok az bir fark var. Hani işlemci tarafında belki birkaç fark vardır. Belki kameranın lensi tarafında vardır. Belki o bile yoktur. Hani ileride zaten karşılaştırma videosu da gelecek. Bu yüzden siz şöyle düşünmeniz lazım. Benim 5G'sini almam lazım bu serinin 4G'sini mi? Eğer diyorsanız ki ben 4G'sini almak yerine ileride Türkiye'de 5G bağlantı desteğine geçeceği için şimdiden 5G'sini almam mantıklı olur. Ki zaten dolar da yükselmeye devam ediyor hani o yüzden genellikle Türkiye'de bir karar alınacaksa bunun erken alınması gerekiyor çünkü her zaman fiyatlar dikey yükselen bir şekilde seyrediyor. O yüzden bir ani bir karar vermeniz gerekiyor bu seriye ait bir cihaz almak için. Ama eğer diyorsanız ki ben bunun 4G'sini şimdiden alayım. Zaten daha 5G'nin gelmesi uzun sürer veya zaten 4G yeme yetmiyor falan diyorsanız 4 gsinde de alabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde serinin 4G versiyonunda incelemesi gelecek. O gün gelene kadar bu cihaz hakkında kafanıza takılan bir soru varsa yorum tarafında belirtmeyi unutmayın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.